Jack Dorsey'den ilk tweet'ini satın alan iş adamı Sina Estavi, tabii bir tweet'e 3 milyon dolara yakın para vermesi çok ses getirince bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve dedi ki: "Bu bir tweet değildir. Bu sadece bir tweet değildir. Bunun değeri Mona Lisa tablosu gibi gelecekte anlaşılacak." Ooo Yani bir tweet'i Mona Lisa tablosuyla karşılaştırmak. Bilemiyorum sanatçılar buna ne der?